Sevgili öğrencilerim merhabalar dostlar. Şimdi TÜREV'in geometrik yorumunun ÖSYM sorularını gömeceğiz arkadaşlar. 87 yılıyla başlamışım ben. Son yıla kadar olan bütün soruları çözmeye çalışalım birlikte. Evet birinci sorumuzu okuyoruz. 87 yılındaki soru. Diyor ki F ve G bir I aralığında TÜREV'idir. Bu fonksiyonlar için aşağıdaki bağıntılardan hangisi sağlanırsa GX çarpı FX çarpımı I aralığında artandır diyor dostlarım. Şimdi artanlık azalanlık var. Ee, bu bizim bir sonraki konumuz olacak artan azalan fonksiyonlar ama çok da basit bir konudur dostlarım. Bir fonksiyonun artan olup olmadığını şöyle anlıyorsunuz. Türevine bakıyorsunuz. Şimdi bizden neyin artan olup olmadığını istiyor. Şu çarpımın artan mı değil mi? Bunun artan mı azalan mı olduğunu anlamak için türevine bakacağız dostlarım. Türe sıfırdan büyükse artan sıfırdan küçükse azalan deriz dostlar ki bu adam... Madem ki artanmış, o halde bu adamın türevi sıfırdan büyük olacak diyeceksiniz. Yani şu çarpımın türevini alacaksınız. Hemen alalım çarpımın türevi. Biricinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. İşte türev bu ve artan dediği için sıfırdan da büyük olacak dedim. Şimdi bundan sonrası kolay. Hangisi? Hangisi? budur diye soruyor bize. Bakın burada şu ikinci kısmı sağ tarafa atarsak g'nin türeviyle f'in çarpımını negatif olarak bu tarafa atarız. Yani g'nin türevi çarpı f eşittir, şey büyüktür. Eksi g'nin türevi çarpı yok birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci olacak. Şurası şöyle oldu. f'in türevi çarpı g'nin türevi yok. Peki Bakalım hangi şıkkımızda doğru cevabımız var? Denizli şıkkına bakın arkadaşlarım. Denizli'de gördüm. F çarpı G'nin türevi. Görüyorsunuz bu taraf. Büyüktür. Eksi. F'in türevi çarpı G. Denizli doğru cevapmış dedik. Geldik buna. İki numaralı soru. Noktasındaki TET'nin eğimi kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. X eşittir 3 noktasındaki teğetin eğimini soruyor. Şimdi teğetin eğimi eşittir fonksiyonun türevini alıyorduk ve x gördüğümüz yere de bize verilen noktanın apsisini yazıyorum. Olay buydu dostlar. Şimdi bunun için önce f fonksiyonunu bir oluşturalım yani y'yi oluşturalım dostlar. Y'yi bir yalnız bırakın. Şimdi y'yi burada yalnız bırakmaya çalışırsak y kare burada dursun. X kareyi bu tarafa eksi x kare olarak attım y yalnız değil bakın karesi var her iki tarafında kare kökünü alalım y eşittir kök içinde 9 eksi x kare oldu dostlar şimdi bize y'nin türevi lazım ilk etapta hemen alalım y'nin türevini neydi kural köklü sayılarda içinin türevini alıyorduk burada 9'un türevi 0 eksi x kareli türevi ise eksi 2x'tir bölü 2 çarpı Aynen kökü yazıyorduk dostlarım. 9 eksi x kare. Şu ikilere bay bay diyelim. İşte yeğenin türevi bu. Şimdi tt'nin eğimini bulmak için de bu türevde x gördüğümüz yere kök 3 yazacağız arkadaşlarım. Hemen yazalım. Şurası eksi 3 olur. Bölü. Şurada köküç yazarsam. Köküçün karesi 3. 9 eksi 3 olur 6. Kök içinde 6 geldi. İşte sorunun cevabı budur dostlar. Eksi kök 3 bölü kök 6. Bunu da biraz düzenleyelim. Eksi kök 3 kök altı ile çarpalım. Burayı da kök altı da kök 6 ile genişletelim. Ee, şurası kök 18 yaptı. Eksi kök 18. O da eksi 3 kök 2 diye dışarıya çıktı. Burası da 6 geldi. Hatta 3 ile de 6'yı sadeleştirelim. Eksi kök 2 bölü 2. Sorumuzun cevabı eksi kök 2 bölü 2 çıktı. Hatta bu da 1 bölü kök 2 demektir. Eksi 1 bölü kök 2 demektir. Haberiniz olsun isterseniz şıklara göre hareket edebilirsiniz. Evet 97 yılındaki sorumuz. Fonksiyonu bilmem ne aralığında artan demiş dostlarım. Daima artanmış. Bakın eksi sonsuzla sonsuz aralığında artan. Artan demek ne demektir? Türevi sıfır. Şimdi hemen bir türevini alalım mı bunun arkadaşlarımız? Türevi sıfırdan büyük demektir. F'in türevi büyüktür. Şey, f'in türevini alıyoruz şimdi ilk etapta. Şurada kafamız karışmasın ya. Acele etmeyelim. F'in türevi eşittir diyelim. 3x kare artı 12x artı k'dir. Ve bunu da daima artan olması için sürekli artan olması için bu fonksiyonun türevinin bu adamın Kökünün olmaması lazım ya da çift katlı kökünün olması lazım arkadaşlar. Şimdi tablo yapacağız ileride f'in türev tablosunu yapacağız. Bu daima artan olabilmesi için şuraların hep artı artı artı artı gitmesi lazım. Yani sürekli artan bir fonksiyon olması lazım. Bunun için de hiç kökünün olmaması lazım. Ya hiç kökü olmayacak ya da kökü varsa da bu kök çift katlı kök olacak ki çift katlı işaretin değişmemesi lazım dostlarım. Artıyla başladıysam artıyla gitsin değil Dolayısıyla çift katlı kök olması için deltanın sıfıra eşit olması kökünün olmaması için de deltanın sıfırdan küçük olması lazım. Dolayısıyla ben ikisini birleştiriyorum. Delta küçük eşittir sıfır olacak diyor. Hemen deltasını küçük eşit sıfır yapalım. b kare eksi 4 ac idi. Yani 144 eksi 4 çarpı 3 çarpı k küçük eşit Sıfır olmalı. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa attık. 12 küçük eşittir. K kal. K büyük eşittir 12 olmalıymış dostlarım. Hangi şıkkımızda var? Edirne şıkkında var. E, zamanında bunu eşittirli kabul etmiyorlardı arkadaşlar. Artık eşittirli kabul ediyorlar. Yani bu yıl bu sorunun aynısı çıksa burada eşittir yazar şıklarda haberiniz olsun. Evet dördüncü sorumuz. Fonksiyonun grafiği apsisi eksi 4 olan noktada x eksenine teğet ise. Hmm, şimdi bunun bir şeklini çizelim. Elinizde bir parabol gibi bir şey var. Bir eğri var arkadaşlar. Ne olduğunun önemi yok. Önemli olan x'in eksi 4 olduğu noktada x eksenine teğet. Peki canım kardeşim bu ne demekti? x eksenine teğet ise tam bu noktadan çizilen teğet bizim x eksenimiz olur. Yani x eksenine paralel bir teğet çizelim. Ve bu teğetin eğimi sıfırdır. Dolayısıyla benim x eşittir eksi 4 noktasından çizdiğim teğetin eğimi sıfır olduğu için bu noktadaki türevi de sıfıra eşitlenir. Şimdi hemen türevini alalım bu fonksiyon. Türev eşittir 3x kare artı 2a türevi x yerine eksi 4 yazarsanız diyor 0 olacak. Yazalım. Eksi 4'ün karesi 16. 3 ile çarptım 48. Eksi 4 yazarsam da eksi 8a eşittir 0 oldu. a'yı buradan 6 bulduk. a dursun elimizde. Şimdi başka ne biliyoruz? Bakın bu eğri tam bu noktadan geçiyor. Bu noktanın koordinatları eksi 4'e 0'dır. E bu nokta eğrinin üstünde ise denklemini de sağlayacak. O halde ben f fonksiyonunda x yerine 4 yazdığımda da sonuç sıfıra eşit çıkacak. <gülüyor> Hemen bunu da yapalım. x yerine 4 yazalım. 4'ün küpü. 64. 4'ün karesi 16. Artı 16 a. Artı b. Eşittir 0. Şimdi... A yerine 6 yazacağız. Çünkü neden? A'yı 6 bulmuştuk. Hemen yazalım. 60, 96 oldu burası. 96'dan 64 çıkarsa 32 kaldı. 32'yi de bu tarafa atalım. B eşittir. Eksi 32 çıktı. Ya bize de zaten B'yi soruyormuş. Geçtik bu soruyu. Evet. 2006 yılındaki soru. Fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde azalandır diyor. Yani türevi... Hangi aralıkta sıfırdan küçüktür diye soruyor bize. O yüzden önce bir türevini alalım. Hemen alalım türevi. Üçü başa attık. 3'ler gidiyor. 2x kare kaldı burada türevimde. 2x kare. 2'yi başa aldık. 2'ler gitti. Sadece x kaldı. Eksi x. 5'in türevi zaten sıfır. Evet bu bizim türev fonksiyonumuz. Şimdi bu türev fonksiyonunun artanlık azalanlığına bakacağız. Bunun için işaret tablosunu oluşturmam lazım. E, işaret tablosunu nasıl oluşturacağımızı biliyorsunuz. Köklerini bulacağız ilk önce. Bu adamın kökleri x eşittir 1 sıfırdır. Bir de x eşittir 1 bölü 2'dir dostlarım kökleri. Şimdi hemen tablosunu oluşturalım. E, 0, 1 bölü 2. Şimdi f'in türevinin tablosunu oluşturuyoruz. Neyle başlayacağım? X karesinin katsayısı artı olduğu için artı ile başladım. Şurası eksi, burası artı. Bakın peki f fonksiyonu bu durumda nasıl bir hareket yapar? Artıyı gördüğünde yukarıya doğru, eksiyi gördüğünde aşağıya doğru. Yukarıya doğru, aşağıya doğru diye gider. Ve bizim, nereyi soruyor bize? Azalan olduğu aralıkları. Şu aralıkta azalan. Diğer ikisinde artandır. Demek ki sıfırla 1 bölü 2 aralığında azalan bir fonksiyondur. Cevabımız Denizli'den geldi. Şimdi bu artan azalan soruları burada da çıktı karşımıza hep arkadaşlarım. Haklısınız da. Hani şöyle düşünebilirsiniz. Ya daha göstermedim ki hocam bize. Bir sonraki konumuz artan azalan. Ama işte ÖSYM sorularında bunlar bu konunun içerisinde geçiyor arkadaşlarım. Sonuçta türevin eğimini alıp türevini alıyoruz falan filan ya doğru eğrinin. Bunlar da artan azalanlığı da burada sormuşlar. Bunlar inanın bana bir sonraki konuyu işlettikten sonra bu videoları bir daha izlerseniz çok daha kolay gelecekler size. Evet. 2006 yılındaki diğer soruya bakıyoruz şimdi. Şekil çizmiş. D doğrusu f fonksiyonuna eksi 3'e 4 noktasında t' Buna göre haşın türevini alın. Eksi 3'ü bulunuyor. Hadi gelin haşın türevini bir alalım hemen. Çarpımlı bir fonksiyon var. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci dedik. Şimdi bize... Eksi 3'ü soruyor. O halde h'ın türevinde eksi 3'ü bulalım. f'de 3 olur. Artı f'in türevinde 3 olur. Çarpı 3 olur. Şimdi bize f'de 3 lazım. Eksi 3'ün f fonksiyonunun üstünde olduğunu biliyorum. Ve 3'ün karşılığındaki değer 4'müş. Demek ki f'de 3 4'e eşitmiş. Şuraya 4 yazacağım. Sonra... F'in türevinde eksi 3 lazım. F'in türevi demek tam bu noktada çizilen teğet doğrusunun yani d'nin eğimi demektir dostlarım. Hemen bunun da eğimini bulalım. F'in türevinde eksi 3'ü de bulalım yani. Teğetin eğimine eşitti bu da. Şimdi şurası 4 birim, şurası 3, şurası 1 birim. Şurada bakın 45-45-93 üçgeni çıktı. Şu açının tanjantı 4 bölü 4'ten 1. Ama bana... Sağ taraftaki yani pozitif yöndeki açının tanjant değeri lazım. Çünkü eğim pozitif yöndeki açının tanjantıydı. Sol taraftaki açının tanjantı 1 ise sağ taraftaki açının tanjantı eksi 1'dir. Yani eğimim eksi 1'dir arkadaşlarım. Çünkü bu açı 135 derecedir. Tanjant 135'te eksi 1'dir. O halde şuraya da eksi 1 yazıyorum. Burada da eksi 3'üm var. Hadi toparlayalım. Eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı 3. 4'le toplarsanız diyor, 7'dir sorumuzun cevabı dedik. Evet, geldik 7 numaralı sorumuza bakalım bu ne diyor. Şimdi diyor ki 7 numarada da, Şöyle koyalım şöyle. Y eşittir bilmem ne doğrusu bilmem ne fonksiyonunun grafiğine teğet ise. Peki bunlar teğetmiş arkadaşlarım. Buna göre k kaçtır diye bir soru soruyor bize. Yani şöyle düşünün bir eğri var elinizde. Bu eğrinin teğet olduğu bir nokta var. Bunlar birbirine teğetmiş dostlar. Peki bu noktanın ne olduğunu bilmiyoruz biz şimdilik. A bir gül b diyelim bu noktaya. Peki bizim türevden bildiğimiz değerler bir. Fonksiyonun türevini alıp noktanın apsisini yazarsak o teğetin eğimine ulaşırız ki teğetimiz de zaten burada eğimi de 7'dir bu doğrunun değil mi? Çünkü y tek başındayken x'in katsayısı eğimdi. Demek ki f'in türevinde a yazarsam x gördüğüm yere 7'ye eşit olacakmış. O halde hemen bir f'in türevini alalım mı arkadaşlar? 4'ü başa aldım. 4'ler gitti. x küp kaldı. -1 geldi. Ve burada da x yerine a yazarsam a küp 1 yediymiş. Demek ki a küp eşittir 8. a eşittir 2 çıktı. Tamam. a 2ymiş. Peki a 2 ise şimdi bu noktada ya a'nın apsis a dediğimiz şey bu noktanın apsisi 2. B'yi nasıl bulacağız öğretmenim? E bu nokta bu eğrinin üstünde ise denklemini sağlayacak. Hemen X yerine 2 yazıyorum. Y'yi buluyorum. Yani X yerine A'yı yazıyorum. B'yi buluyorum. Hemen X yerine 2 yazalım. B'yi bulalım. B eşittir. 2'nin 4. kuvveti 16. 4'e bölersem 4. Eksi 2 artı 2. 2'ler gitti. B'yi de 4 buldum dostlarım. Demek ki bu nokta 2'ye 4 noktasıymış. Şimdi bana K'yı soruyor. Yani şu doğrudaki sabit sayıyı soruyor. Bunu nasıl yapacağız? Hocam. Bu nokta doğrunun da üstünde. O halde doğrunun da denklemini sağlayacak. Hemen doğru denkleminde y yerine 4 yazıyorum. x yerine 2 yazarsam 14 eksi k olur. Demek ki k eşittir 10 gelecek dostlar. Evet 8 numaradayız. 2010 yılındaki sınav sorusuymuş. fx fonksiyonunun gösterdiği eğrinin bir noktasındaki teğet doğrusunun denklemi y eşittir 4 olması için a kaç olmalıdır diye bir soru sormuş. Arkadaşlar biz bu soruyu yani normal soruları çözerken bunu da çözmüştük aynısını. E, hatta galiba iki defa çıktık iki defa yazmışım ben bu soruyu galiba. Ama olsun bir defa daha çözelim şimdi arkadaşlar. Şimdi. Y eşittir 40 teğet doğrusunu belirliyim. Y eşittir 4 dediğiniz doğru, şöyle 4 doğrusu, x ekseninde paralel bir doğru, yani eğimi sıfır. Teğet doğrusunun eğimi sıfır. Yani benim türevini aldığımda x yerine noktanın absisini yazacağız. Artık neyse o absis, teğetin eğimine eşit olacak. Ve bu da teğetin eğiminin sıfır olduğunu bildiğim için sıfıra eşit olacak diyebilirim. Hemen türevini alalım bir kere bu fonksiyonu. 6x kare eksi 2ax yapar türevi. Ve sıfıra eşit dediğimde ben o noktanın absisini bulacağım. Hemen bulalım. Ee, buradan x eşittir. a bölü 3 çıktı. x a bölü 3'müş. Demek ki benim nokta A bölü 3'e bir şey noktası. Şurada mesela eğri t olsun. Şu noktanın apsisi A bölü 3'müş. Ordinatı ne? Y eşittir 4 doğrusu ya bu arkadaşlarım. Ordinatı da 4'müş. Demek ki A bölü 3'e 4 noktasında teğetmiş etmiş bu adam. Şimdi fonksiyon eğrisinin bir noktadaki t Peki bu nokta eğrinin de üstünde olduğu için eğrinin de denklemini sağlayacak hadi gelin oradan da a'yı Şimdi y yerine 4 yazıyorum 4 eşittir x yerine de a bölü 3 yazıyorum ne oluyor a küp bölü 27 2 ile çarpıyorum 2 a küp bölü 27 eksi a kare bölü 9 olur a ile çarpıyorum eksi a küp bölü 9 oldu artı bir de 3 var Artı 3'ü buraya alalım 1 olsun. Şunu da 3'le ile genişletelim. Üçle çarpalım 27 olsun. 2 a küpten 3 a küp çıkarsa eksi a küp bölü 27 olur. Buradan da eksi a küp eşittir 27. Yani a küp eşittir eksi 27 gelir ki a da buradan eksi 3 çıkar. Eksi 3'ün küpü eksi 27'dir çünkü. Evet, 2010 yılındaki diğer sorumuz, parabolün üzerinde bulunan noktasından çizilen teğetin eğimi. Demek ki ben bu parabolün türevini alıp x yerine noktanın yani x'i yazarsam teğetinin eğimini bulurum, o da birmiş. A noktasının koordinatlarının toplamı nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen bu parabol y kare ile başlamış ya, y eşittir kök içinde 4x parabolüdür. Türevi de alalım bir kere arkadaşların Parabolümüzün bu fonksiyonun içinin türevi 4x. şey 4. içinin türevi 4. Bölü 2 çarpı kendisinin aynısı. Şu 2 ile de şu gitsin. Yani 2 bölü kök 4x'miş bizim türevimiz. Şimdi bunu öyle bir noktanın var ki absisini yazdığında 1'e eşit oluyor. Acaba bu noktanın absisi kaçtır diye sorup 1'e eşitledim. Buradan da 2 eşittir kök 4x çıkar. 4 eşittir her iki tarafın karesini alıyorum. 4x çıktı. x eşittir 1 geldi. Demek ki apsisi 1 olan noktada, apsisi 1 olan noktanın işte teğetin eğimi eğimi miş arkadaşlarım. Peki bu noktanın apsisi 1 ise hemen eğrinin üstünde olduğu için yerine yazalım. y kare 4 olur. y de ya artı 2 ya da eksi 2 olur arkadaşlarım. Buna göre A noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruyor. 2 ya da eksi 2 olacak. Y kare 4 ise y eşittir Ya 2 ya da eksi 2 olacak arkadaşlar. Şıklara göre hareket edeceksiniz tabii ki. 2 olsa toplamları 3 olur. Şıklara bak. 3 varsa işaretle. Eksi 2 olsa toplamları eksi 1 olur. Hangisi varsa arkadaşlar. 1 artı 2. 3 diyeyim ben. Evet. 10 numaralı sorudayız. Paraboline x eşittir 2 noktasında teğet olan doğru y eşittir x ise b artı c toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi x eşittir 2 noktasında teğet. Bakın bu soruyu da biz daha önce çözdük, haberiniz olsun. Hatta 11'i de çözdük arkadaşlarım. Bir iki, bir video önce çözmüş olabiliriz. Hatta ya da iki video önce bunları çözdük. 8 numarayı, 9 numarayı da çözmüştük hatta. Ee, yani şöyle yapsak mı? Burada çok zaman kaybetmesek siz oradan bakıp izleseniz. Bunu pekiştirme soruları 8'de çözmüşüz. Pekiştirme soruları. Bunu da pekiştirme soruları 9'da çözmüşüz arkadaşlarım. Siz bunlara bir bakın oradan. izleyin. biz zamandan kazanalım birazcık. Evet şimdi geldik 12 numaralı sorumuza. Kaç tane soru vardı ya? ya 17 tane soru var ben de yoruldum ya. Şimdi şöyle yapalım. Burada bir duralım. Ben iki videoyu birleştireyim. Tamam mı? Bir mola vereyim. Bir sigara falan içeyim arkadaşlar. Sonra iki videoyu birleştirdim. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz dinlendik. Videoyu durdurmuştum ben. Hiç kesme falan yapmadım. Şimdi tekrar kaldığımız yerden oh, devam edelim dostlar. Şimdi bir 40 dakikamız var sonra derse gireceğim. O yüzden biraz daha hızlı çözelim diyeceğim. Ama gerçi 5-6 sorumuz kaldı herhalde ya. Çözeriz. Hepsini yetiştiririz. Şimdi burada diyor ki A, B, C gerçel sayılar olmak üzere bu eğriye bu noktasında he, demek ki bu nokta bu eğrinin üstünde. O zaman ben X yerine A yazdığında B'yi bulurum. Hemen X yerine A yazalım. A bölü 2A olur. Yani A'lar giderse 1 bölü 2 gelir. Yani Bizim B dediğimiz şey aslında 1/2 imiş. Bakın B'yi direkt bulduk. A'yı da birazdan bulacağız demektir. Noktasında teğet olan doğrunun denklemi. Bak demek ki teğetin denklemi buysa teğetin eğimi y tek başına olduğu için x'in katsayısı yani -1/8'dir teğetin eğimi. Tamam teğetin eğimini de bulduk. Biçiminde veriliyor. Buna göre A artı B artı C. A biz B'yi bulduk zaten. Şimdi A'yı bulacağız. C'yi... C nerede lan? Ha, C'de şu. C'yi de buluruz birazdan. Noktayı yerine yazıp C'yi de buluruz falan filan diye düşünüyorum. Şimdi A'yı bulalım. Dostlar teğetin eğimini biliyoruz. Teğetin eğimini bir de şöyle buluyorduk. Türevini alıp noktanın absisini yani A'yı yerine yazdığımızda türevini aldıktan sonra teğetinin buluyor eğimini. Şimdi türevini alalım o halde. Y'nin türevi. Bakın burada ee, şey var bölümlü bir ifade var. Birinci a dediğimiz bir sayıdır. Birincinin türevi sıfır. Çarpı ikinci yani x artı a. Eksi ikincinin türevi bir çarpı birinci. Yani a. Bölü ikincinin karesi. x artı a'nın karesi karesidir. Ve burada da x gördüğümüz yere A yazdığımız takdirde teğetin eğimini buluyoruz. Hemen x yerine a yazalım. Şurası zaten sıfır oldu dostlarım. Burada bir eksi a var. Onu bir yazayım. Bölü. X yerine a yazarsam 2a olur. Karesini alırsam 4a kare gelir. Ve bu da teğetin eğimidir. Yani eksi 1 bölü 8. Şu eksileri artıya çevirelim bir kere. Buradan da a'lar sadelesin birer tanesi. 4a 8 ise a'yı 2 bulduk. Bakın bizim noktamız 2'ye 1 bölü 2'ymiş. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Bir tek C mi kaldı şimdi? C'yi de doğrunun denkleminden bulacağım. Diyeceğim ki, bu nokta bu eğrinin üstünde. Bu doğrunun üstünde. O zaman denklemini sağlayacak. Yani Y yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Eşittir. X yerine 2 yazıyorum. Eksi 2 bölü 8. Artı C geliyor. C'yi de buradan 3 bölü 4 buldum arkadaşlar. Evet bize de bunların üçünün toplamını soruyor. B'yi, A'yı, B'yi, C'yi hepsini toplayın diyor. Toplarsak da 13 bölü 4 yapıyormuş. Ben çok uzatmadım. Geçtim gitti. Evet 7 numarada tamamdır. 7 numara mı? Ne 7 numarası ee, şey, 12 numarada tamamdır. Geldik 13 numaralı sorumuza. Evet burada da diyor ki f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. He, bakın şimdi burada neyi göreceğim biliyor musun? Türevine bakın arkadaşlarım, x ekseninin altında hiçbir değer almıyor. Hep x ekseninin üstünde. Yani y'lerin pozitif olduğu yerlerde. Yani türev yani y türevi hep pozitif değerler alıyor. O halde f'in türevi daima sıfır çıkıyor burada. E f'in türevi daima sıfırsa bu nasıl bir fonksiyondur? Artan bir fonksiyondur. Artıyormuş sürekli. Artanın tanımı da ne biliyor musunuz dostlarım? Ki bunu ileride göreceğiz bir sonraki konumuz ama. Artanlık da şu. Sen x'e değerler veriyorsun. İşte sürekli artan değerler ver. x'e 1 ver, x'e 2 ver, 3 ver, 4 ver, 5 ver dediğimde. Bu değerlere karşılık, bu x değerlerine karşılık y'ler sürekli artan değerler alıyorsa biz bu fonksiyona artan fonksiyon diyoruz. Şimdi. Artansa bir fonksiyonumuz bakın x'e 0 vermiş 1 vermiş 2 vermiş demek ki bunlar artan olduğu için gittikçe artan bir sonuç çıkartacaklar yani f'te iki en büyük olacak sonra bu sonra bu yani f'te 0 en küçükleri f'te bir en büyükleri de f'te 2 olacak arkadaşlarım işte bunların doğru sıralanışı böyle olacak artan olduğu için. Evet 14 numaralı sorudayız. 2019 yılının sorusu. Şekil 1'de FGH fonksiyonlarının birim kareli koordinat düzendeki grafikleri şekil 2'de ise türevlerinin mutlak değerlerinin grafikleri vermiş. He. Şimdi türevi değildi dostlarım. Bir fonksiyonun türevi. Türevi o fonksiyonun eğimini bulmayı sağlıyordu bize. Şimdi bunun mutlak değer içinde olması eğiminin hep pozitif çıktığını söylüyorum. Pozitif değerlerinin grafiğini vermiş bize. Demek ki f'in eğimiyle işim var. Ama eğimin işaretiyle işim yok. Çünkü mutlak değer içinde. Negatif de olsa pozitif çıkacak. Pozitif de olsa pozitif çıkacak zaten. Peki burada bize şunu söylemeye çalışıyor. Bakın haşın türevi yani haşın eğimi içlerinde en küçük olandır. Ortadaki G'nin eğimidir. En üstteki de F'in eğimidir diyor arkadaşlar. O halde en büyük eğime sahip olan fonksiyon F olacak. En küçük eğime sahip olan fonksiyonsa H olacak. Burada söylediği şey bu. Ama diyor işaretlerine bakma. İşaretleriyle işin yok. Şimdi gelin şu şekilde... En büyük eğime sahip olan hangisi bunu bulalım. Bakın bir kere en az eğimli direkt gözüküyor. Şu var ya şu. Şu adamın eğimi içlerinde en az olandır dostlarım. Şuradaki açıdan anlıyorum bunu dostlar. Şu açıya bakıyorum. En dar açı bu. O yüzden en az eğimli de bu. E sen istersen şöyle de yapabilirsin. Hangisinin eğimi daha büyük daha küçük diyerek. Şunlar hep birim kareymiş ya. Mesela şuraya bak 1 1 1 1 şuraya bak 1 ya da tam şuradan geçiyor nereden geçiyorsa işte şurası da rastgele bir değer e, 0,9 olsun at kafada şimdi bunun eğimi ne oldu 0,9 bölü 4 bak bunun eğimini bulduk. şimdi şunun eğimini bulalım sonra şunun eğimini bulalım bunların da şurada bakın 1,2,3 den geçiyor şurası 3 Şuraya baktığınızda birden biraz büyük, ikiden küçük değerler vereceksiniz. Mesela buna 1.9 de, buna da 1.8 de. Ve şunun eğimi 1.8 bölü 3'tür. Bunun eğimi 1.9 bölü 3'tür. Yani eğimlerini sıralayabilmen için bu şekilde değer de verebilirsin. Eğer benim yaptığım gibi baktığında göremiyorsan, değer vererek de eğimlerinden hangisi büyük, hangisi küçük kendin bulabilirsin. Biz şimdi şunun en az eğimli olduğunu bulduk. Bu en az eğimli ise bu bizim haş fonksiyonumuzdur dostlar. En az eğimli olan haştı çünkü. Şimdi gelelim en çok eğimli olana. Hangisinin eğimi en çok? Bak dostum şu adamın şu altta kalan şu fonksiyonun eğimi en çoktur ki o halde bu da f'dir dostlar. Bu da f fonksiyonumuz. Peki bize neyi soruyor soru? F sıfırın. G sıfırın ve H sıfırın. Yani X yerine sıfır yazdığınızda Y değerlerini sıralayın diyor bize. Şimdi X'e sıfır verdiğimde Y değerleri şurası olur. Bakın bununki bu. Bununki bu. Bununki de bu <gülüyor> Zaten gözüküyor. Bakın H'ın Y'deki değeri şuralara bir yere denk geliyor. Yani en küçük olan H oluyor Y değeri. Demek ki H sıfır en küçük olanları olacak arkadaşlar. H sıfır en küçükse şöyle şıklara bakalım. Şu değil, şu değil, şu değil. Ya bu, ya bu. Sonra şu bizim F'di. Bakın F ortada kaldı. Demek ki ortadaki F olacak. Hemen ona da baktığınızda denizli şıkkının olduğunu görüyorsunuz. Doğru cevabı. Evet. Geldik 15 numaraya dik koordinat düzleminde fonksiyonunun grafiğine bilmem ne noktasında çizilen teğet doğrusu He şimdi biz buradan neler biliyoruz bir kere önce bir onu konuşalım şimdi x yerine 2 yazsak burada 4 artı 2a olur demek ki f'de 2 4 artı 2a'dır diyebilirim o halde bu noktanın gerçek değeri 2'ye 4 artı 2 A'dır diyebiliriz. G fonksiyonunda da x yerine 1 yazarsanız, 1 yazalım, B geliyor. Demek ki bu noktada 1'e B noktasıymış diyebiliriz. Şimdi diyor ki bize, buna çizilen teğetle buna çizilen teğet aynı teğettir diyor. Aynı teğetten bahsediyor bize. Yani sen diyor, F'in türevindeki x eşittir 2 yazarsan g'nin türevinde x eşittir 1 yazarsan aynı doğrunun eğimini bulursun diyor. Ve bunlar birbirine eşit olmalıdır diyor. O halde biz de bunu değerlendirelim dostlarım hemen. f'in türevini alalım. x yerine 2 yazalım. Sonra g'nin türevini alalım. x yerine 1 yazalım. Ve bunları birbirine eşitleyelim dostlar. Hemen T'yetin eğimini bulalım dostlarım. Şurada fx fonksiyonunda bir kere türev alıyorum arkadaşlarım. Bir türev alırsak 2x artı a gelir bunun türevi. Şuraya yazayım. F'in türevi 2x artı a'dır. Ve ben x yerine 2 yazdığımda 4 artı a bulurum bu adamın türevini. Yani teğetin eğimini 4 artı a buldum. Şimdi hemen g'nin türevini alalım. Y'nin türevi 3B karedir. Ve X yerine 1 yazarsam yine teğetin eğimini bulurum. X yerine 1 yazdığımda da X yerine yazacak 1 yok. Yok 3BX karedir. Pardon bu BX kare. Heh. X yerine 1 yazdığımda da teğetin eğimi 3B gelir. Ve aynı teğet doğrusundan bahsettiğimiz için bu ikisi birbirine eşittir dostlar. Yani 4 artı A... 3b eş. Bunu bir yazalım. <gülüyor> Peki burada tamamız. Şimdi bu teğet doğrusu bu noktadan da geçiyor, bu noktadan da geçiyor. Lan hocam iki noktadan geçen doğrunun eğimini biliyorduk biz bulmasını. Nasıl buluyorduk dostlarım? Y'ler farkı bölü x'ler fark. Hadi şu teğetin eğimini bir de böyle bulalım. Y'ler farkı dediğimiz şey 4 artı 2a'dan B'yi çıkartacağız. X'ler farkı dediğimizde 2'den 1'i çıkartacağız. Yani 1 olacak burası. T'yetin eğimini bir de bu bulduk. İşte bunu da şunlar... Şurayı nasıl yazdım ben ya? Şurası şöyle. 4 artı A 3B'yi eşittir Bir de 4 artı 2A eksi B'ye de eşit geldi. İşte T'yetin eğimini 3 yolla bulup birbirine eşitledik dostlarım. Hemen bunları ikişer ikişer eşitleyip çözelim. Mesela e, hangi ikisini alalım? ya ikişer, ikişer halletmeye çalışalım. Şu ikisini alalım işte ilk önce. Eksi b buraya gelirse 4b eşittir 4 artı 2a olur. Şu ikisini alalım. Dörtler gider. Eksi b buraya a buraya gelirse a eşittir b çıkar. a b'ye eşitse 2b desek buna buraya atsak 2b kalır burada 4. B eşittir 2. Demek ki A da 2 gelir. Bize de neyi soruyordu? A çarpı B. 2 çarpı 2'yi soruyor dostlarım. Cevap 4 geldi. Evet bu biraz uzun sürdü arkadaşlarım. Günümüze yaklaştıkça soruların zorluğu artmış birazcık. Evet bu sorudayız. 2021 yılının sorusu. A ve B gerçel sayılar demiş. Bize de fonksiyonu bu şekilde tanımlamış. Diyor ki bu fonksiyon eksi sonsuzla bir aralığında artan. Bakın gelin bunun tablosunu bir oluşturalım birlikte. Şimdi şurası eksi sonsuz. Şurası bir. Sonra bir ile 5 beş demiş. Beşle de sonsuz demiş. Şöyle bir şey. Şimdi eksi sonsuzla bir aralığında artansa Burası artı değerdir. Fonksiyon şu şekilde artar. 1 ile 5 aralığında azalsa, azalansa burası eksidir. Fonksiyonumuz azalır. 5 ile sonsuz aralığında artansa <gülüyor> burası artı değerdir. Fonksiyonumuz da artar. Buna göre yerleştir. Buradan çıkan soru şu. Demek ki benim fonksiyonumun kökleri, hani tabloyu oluştururken şuraya kökleri yazıyorduk. 1 ile 5'miş. Yani bu fonksiyonun köklerinden birisi türevinin ama değil mi? Bakın türevinin biz tablosunu yaptık. Türevinin bir kökü 1, türevinin diğer kökü 5'miş. Şuraya notumu aldım arkadaşlar. O halde bizim bir türev fonksiyonuna ihtiyacımız var. Türevi bir alalım birlikte. 3x kare artı 2ax artı b'dir. Bu da türev. Şimdi türevin köklerini biliyorum. Yani bu türevi sıfır yapan değerlerin 1'i 1, 5'miş bunu biliyoruz dostlarım. Bir de kökleri bildiğim için kökler çarpımını, kökler toplamını da biliyorum demektir bu. Şimdi bu adamın kökler çarpımı yani x1 çarpı x2 nasıl bulundu kökler çarpımı? C bölü A yani C yerine B gelmiş A yerine 3 gelmiş B bölü 3 demektir bu. Kökler çarpımı. Ve biz köklerini 5 ile 1 diye bildiğimiz için çarpımları 5'tir. Demek ki B 15 çıktı. Bu cebimizde dursun. Başka kökler toplamını biliyoruz arkadaşlar. X1 ile X2'nin toplamı 5 ile 1'in toplamı 6'dır. Peki kökler toplamını nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A. Yani eksi B dediğimiz şey eksi 2A yapar bölü A. Eksi b bölü a. 2a dedim ben ya? A. Eksi b bölü a. Yani 3. Buradan da a'yı ne bulduk dostlarım? 9. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Şimdi bize neyi soruyor? F'de 2. A ile b bulunduğu için artık fx fonksiyonunu şöyle yazabilirim ben. fx eşittir. x küp. A yerine 9 yazıyorum. 9 x kare. B yerine 15 yazıyorum. 15x artı 1'dir benim fonksiyon. F'de 2'yi soruyor. X yerine 2 yazarsak 8. 4 kere 9 36. Artı 30 artı 1. Eksi 6. 8 daha 2. 1 daha 3 yaptı. Sorunun cevabı arkadaşlar. Evet geldik. 17. soru. Arkadaşlar tekrardan merhaba bu son soruyu çözerken ee, bir sıkıntılar çıktı misafir geldi odada falan okuldayım ben şu anda bu okulda çekiyorum sonra derse girdim falan derken zaman geçti şu son soruyu bir daha baştan bir çözeyim istedim ben de size sonra videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlarım. Şimdi şöyle ki hala mesaj gelmeye devam ediyor arkadaş <gülüyor> bir salın da video çekelim ya neyse goberler devam edin. Şimdi baştan bir daha çözelim arkadaşlarım soruyu. F ve F'nin grafikleri çizilip koordinat eksene kaldırılmıştır. Son arka plana heh, eş kareler demişti ki burada dikkat edin demiştim eş kare. Birim kare koymamış yani buralara arkadaşlarım eş karelerden oluşan bir şekil konulmuş. FX'in alabileceği en küçük değer nedir? Bakın bize FX'in grafiğini vermiş bir de Türevi'nin grafiğini vermiş. Hemen şu türevin eğimini bulalım mı dostlarım? Bakın şuradan bulabilirim türevin eğimini. Burası 2 birimlik bir yer. Burası da 2 birimlik bir yer. 1, 1 demedim ama bunlara. Birim kare değil. Yani şöyle diyelim. 2x burası. 2t. Burasıysa burası da 2t. Sonuçta şuradaki açının tanjantı beni ilgilendiriyor. 2'ye 2 iki olduğu için de eğimi 1 çıktı. Yani bu adamın eğimi 1. Şimdi biz şurada türevini görüyoruz dostlarım. Türevinin grafiğini, denklemini bulmuşuz. fx'in e, parabol olduğu için fx grafiğini... Şey, Denklemini şu şekilde yazmışız ee, Sonra türevini almışız bu adamın Türevini de bu şekilde bulmuşuz Hatta türevi şöyle yazalım 2A'yı içeriye dağıtalım 2AX eksi 2AR olur ki Biz bu türevin eğimini 1 bulduk Eğim neydi? X'in kat sayısıydı Y yalnız iken Demek ki 2A 1'e eşit O halde A 1 bölü 2'dir diyebilirim ben dostlarım Bakın A'yı bulduk hemen A 1 bölü 2 yani fx'in grafiği denklemi daha doğrusu şöyle bir şey. 1 bölü 2 x eksi r'nin karesi artı k şeklinde bir ifade. Şimdi gelelim başka neler konuşabiliriz onlara bakalım. Şimdi şuradakini r'ye 0 demişiz dostlarım ki f'in türevinde x yerine r yazdığınızda şurası r'nin absisin r olduğu nokta parabolün tepe noktasına r virgül k dediğimde Apsisim r demek ki şuradaki noktanın apsisi r. R yerine 0 yazıyorsunuz hemen türevde. R yerine 0 yazdığınızda bakın sonuç 0 çıkıyormuş. Demek ki y'si 0 olan bir nokta. Yani y 0'sa bu nokta x ekseninin üstünde. O halde benim x eksenim şu çizgidir deyip bunu da çizmişim arkadaşlar. Şimdi sonrasında şunu konuşalım. Şurasına k dediysek Şuradaki karelerin her birinin kenarı K bölü 2 K bölü 2'dir diyelim Bakın şu nokta bizim kilit noktamız Bu nokta bize soruyu çözdürecek dostlar Bu noktanın şuradan indirdiğimde apsisi şurası ki bu K bölü 2 K bölü 2 K bölü 2 Ama orjinin nerede olduğunu bilmediğim için Bir de R'si var şu Bu R dediğimiz Demek ki orijin şuralarda bir yerde artık Tam nerede bilmiyorum Şuraya kadar bir R'miz var bir de şurada 3K bölü 2'miz var dostlar. Bu noktanın absisi R artı 3K bölü 2'ye ordinatına bakın. 1, 2, 3, 4 tane birim var burada. 4 tane K bölü 2 var. Yani 2K yapar. Bu noktanın absisi ve ordinatını bulduk. Peki bu nokta parabolün üstünde olduğu için denklemini sağlayacak diyebilir miyim? Hemen denklemini sağlatalım dostlarım. Şurada gelin x yerine hemen yazıyorum şu denklemde şu denklem burada x yerine şöyle r artı 3k bölü 2 yazıyorum eksi r'miz var karesini aldım artı k'mız var dostlarım ki bunu yerine yazdığımızda sonuç 2k çıkacakmış diyoruz hemen şu r'leri götürdük burası 9 bölü 4 yaptı 1 bölü 2 ile çarptım 9 bölü 8k geldi Artı 1K'da burada var. Eşittir 2K. Daha doğrusu karesi geldi. Şimdi K'yı bu tarafa atalım. 1K kalsın burada. 9K kare bölü 8 eşittir 1K. Birer tane K sildik. K'yı 8 bölü 9 bulduk Zaten bu 8 bölü 9 da bizim aradığımız cevap. Çünkü FX parabolünün en küçük değerini soruyor. Hatırlarsanız bir parabolün en küçük değeri neydi? Onun tepe noktasının ordinatıydı. Dolayısıyla bize K'yı soruyor diyebilirim. K'yı da 8 bölü 9 bulduk. Cevabımız 8 bölü 9'muş. Hadi bakalım gobeller öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın.